Bugün, Avusturya'nın en güzel şehirlerinden Viyana'dayız. Viyana'da 1918 yılına kadar Habsburg Hanedanı'nın merkezi olarak kullanılan Hofburg Sarayı'ndayız. Hofburg Sarayı, günümüzde hem Avusturya Devlet Başkanı tarafından kullanılıyor, hem de görülmeye değer bir müzeye ev sahipliği yapıyor. Müze, çok geniş bir koleksiyona sahip. Bugün bulunduğumuz bölümde ise kraliyet hazineleri var. Kraliyet dönemlerine ait taçlar, asalar, dini objeler, mücevherler ve birbirinden değerli pek çok eser bulunuyor. Bugün bu müzenin koleksiyonunda bulunan muazzam güzellikteki bir pelerinden bahsedeceğiz. Bu pelerin, Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde imparatorların taç giyme törenlerinde kullanılırmış. Ancak aslında pelerinin ilk yapılmasındaki amaç biraz farklı. Bu pelerin aslında 12. yüzyılda Norman hükümdarı 2. Roger'ın Sicilya'daki kraliyet atölyelerinde yapılmış. Normanlar kimdi kısaca hatırlayalım. Vikingler aslında Normanların ataları. Kuzeyden gelerek Fransa'nın kuzeybatı bölgesine yerleşiyorlar. Fransa'nın kuzeybatı bölgesinin yanı sıra İtalya'nın güneyine ve Sicilya Adası'na da yerleşiyorlar. Bu olağanüstü güzellikteki pelerinlerin yapıldığı yerde Sicilya Adası. Bu gerçekten çok büyük bir giysi. Belki de pelerin demek yerine kolsuz manto olarak adlandırmak daha doğru olurdu. Her neyse. Omuzların üzerine gelen altın kopçalar çok ilginç. Kırmızı ipekten yapılmış, dikişleri altın iplikten, binlerce inci, mineli süslemeler ve mücevherler. Ve çok ender rastlanacak kadar iyi korunmuş durumda. Bu pelerin hakkında ilginç olan husus şu. Hristiyan bir hükümdar için yapılmış olmasına rağmen üzerindeki imgeler İslam'a ilişkin. Bu pelerini yapanlar Müslüman sanatkarlar. Nereden mi anlıyoruz? Birlikte bakalım. Bunu deveyi etkisiz hale getiren aslan motifinde veya yarım daire şeklindeki etekte yer alan kufi hatla yazılmış yazıda ve merkezde yer alan hayat ağacında gözlemek mümkün. Bunlar İslam tezini sanatlarında kullanılan öğeler. Ve Kudüs'te tepedeki ibadethanenin kubbesindeki motifin aynısını da burada görüyoruz. Bu motifler İslam sanatlarında yüzyıllar boyunca kullanılan geometrik kalıplar. Pelerinin gücü simgelemek ve kuvvetle vurgulamak için yapılmış olduğu çok bariz. Burada aslanların şekline dikkat edin. Birebir doğadaki aslanların görüntüsü gibi değiller. Ancak baktığınızda aslanların yüzlerindeki vahşiliği ve şişmiş omurgalarındaki kuvveti hemen algılıyorsunuz. Develer ise zor karşısında boyun eğmiş gözüküyorlar. Bu develere dikkatle bakın. Evcilleştirilmişler. Nereden ne anladım? Üzerlerine semer vurulmuş eğerleri var. Resmedilmiş bu sahneye bakıp imgeleri anlamlandırmaya çalışalım. Aslanlar Normanları sembolize ediyor olmalı. Norman hükümdarı 2. Roger'ın hükümdarlık sembolü de aslandı. Develer ise Roger'ın boyun eğdirdiği halkları sembolize ediyor olabilir. Aslında bu giysinin ilk Roma hükümdarı olan Charlemagne için yapılmış olduğuna dair bir efsane vardır yani 9. yüzyıl. Ancak biz bunun gerçek olmadığını biliyoruz. Zira üretildiği tarih 12. yüzyıl. Burada etekte gördüğümüz kufi hat yani köşeli harflerle adeta geometrik şekillerle yazılmış olan Arapça metin bize kesin tarihi belirtiyor. Etekte yer alan yazı şunu diyor: Bu pelerin mükemmelliği, iktidarı, üstünlüğü, zenginliği, Ali cenaplığı, güzelliği Tüm arzu ve ümitlerin karşılanmasını, duraklama veya değişikliğin yaşanmadığı güzel günleri, otoriteyi, şerefi, zaferi ve canlılığı temsil eder ve Sicilya'nın en görkemli giysi atölyesinde 528 yılında yapılmıştır. Hicri takvime yani İslami takvime göre 528 yılında. Biliyorsunuz Hicri takvim, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç olarak alıyor ve takvimle 528 yılı, Miladi takvimle 12. yüzyıl oluyor. Buradaki plakalarda da İslami kökenli önemli imgeler var. İki karenin kesişiminden oluşmuş bir yıldız görüyoruz burada. İslam'ın ilk evrelerinde Dünya'nın kare şeklinde olduğuna inanılırdı ve cennetinde. Burada hem Dünya'yı hem Cennet'i simgeleyen iki kare üst üste duruyor. Sanki kozmolojiye yani evren bilimine bir gönderme yapılmış gibi. Belki de bu pelerini kullanacak olan ikinci Roger'ın her şeyin hakimi olduğu anlamına taşıyor da olabilir. Pelerinin, sahibinin ihtişamını yansıtma içgüdüsüyle işlendiğini görüyoruz. Gözünüzle canlandırmaya çalışın. Tarih boyunca Roma imparatoru olanlar bu giysiyi kullandılar. Ellerinde kutsal küreyi ve asayı taşıdılar ve papada. Ve batı dünyasının en kuvvetli kişileri de bu giysiyi kullandılar. Eminim görülmeye değer bir sahneydi.